Merhaba dostlar. Hepinizin bayramını kutlarım, sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi tabii ki her birimiz önce bu güne, bu doğduğumuz güne şükrederek, teşekkür ederek, sağlıklı olmamıza, burada olmamıza, şu anda konuşulanları dinleyebilmeye, dinlediğimizi anlayabilmeye, anladığımızı belki hayat içinde kullanabilecek bir bilgi birikiminde olmaya öncelikle şükredelim. Peki birçoğunuz sağlığı yerinde, eli, kolu, gözleri, organları en azından şu anda bir şeyi anlayacak, dinleyecek kadar yeterli olduğu için şükredelim. Bazen şükredemediğimizde, herhangi bir olumsuz tarafı görüp gözümüze büyüttüğümüzde evrenin mekanizmaları o alanı büyütebiliyorlar. Bu görmezden gelmekte de değil. Bu oynamak oynamakta değil. Bazen de şöyle de deniliyor. Yani işte biz her şeyi eğer iyi gözle bakarsak, iyi tarafından görürsek gerçekleri görmeyiz diye düşünenler olabiliyor. Tam da bunun tersine olanı, durumu tespit edebilmemiz çok önemli. Durum ne? Olan ne? Olay ne? Şimdi şu bilgi her zaman önemli bir anahtar. Hiçbir şey mutlak pozitif ve mutlak negatif değildir. Her şeyin, her türlü durumun içerisinde, diyelim ki bir negatif siyah nokta, ve bir tane beyaz nokta vardır. Beyazın en çok olduğu durumlar dahi içinde bir siyah noktayı ki o ne kadar küçükse o kadar etkisi artar. Ve ne kadar karanlık ve siyah görünse de o karanlık ve siyah içinde bir beyaz noktayı barındırır. Yani ola ki başınıza hoşunuza gitmeyen bir durum bir olay geldi. Siz ona karanlık dediniz. O karanlık olayın size faydası ne? Bu ne için sizin başınıza geliyor? Ve eğer başınıza geliyorsa mutlaka onun altında sizin bir imzanız, bir dileğiniz, bir sözünüz var, bir imzanız var. Öyleyse siz kendinize daima iyi şeyleri aslında kendinize faydalı olanlara sipariş edeceğinize göre sizin buradaki göremediğinize, bilemediğiniz şuurunuz, bütünsel şuurunuzun onayına saygı duyarak. Çünkü o yaradan ile işbirliği halinde size diletmiştir. Size bir istek verilmiştir. O istek dillendirilmiş bir duaya, bir talebe dönüşmüş. Ve o taleple de buluşmuşsunuzdur. Bazen başınıza gelecek bir olayı zikir gibi o kelimeler ve o frekanslarla hayatınıza davet etmişsinizdir. Öyleyse ol an ne oluyorsa mutlaka sizin imzanızla, siparişinizle, yaradan ile bütünsel şuurun işbirliğiyle meydana gelmiştir ve gelecektir. Böyle baktığınızda Evet. Olan o anda canınızı yakabilir. Belki bir taraftan bir incinme ya da hayat tabii ki bazen küsmelere de yol açabilir. Evet, onlar sizin o günkü, o zamanki realiteniz, bakış gücünüz, bakışınızın derinliği ile alakalıdır. Ve siz ne kadar sığ iseniz o kadar olaylara çok tepki gösterir, şikayet eder ve bu şikayeti dillendirir ve şikayeti arttırır ve bunun tam tersini yapabiliyorsanız da o olan neyse o olana olan ihtiyacı görüyorsak ve o ihtiyacı sipariş edene kendine ve sipariş ettiğinde çalışan bir sürü evrenin vazifelilerine, meleklerine teşekkür edebiliyorsan senin dileğini isteğini yerine getirdikleri için bu sana fayda verecek olay neyse bunun sana sunulmasını aracılık edenlere ve bunu yaşayabilmen için çevrende etrafında ailende arkadaşlarında yine sana bir rol oynayan çeşitli dostlarına bazen düşman zannettiğin bazen kötü zannettiklerine dahi teşekkür edebilecek bir hale gelmendir. Peki öyleyse demek ki her birimizin zaman ve bir an derinliği var. İşte bugün sizlerle sohbetimizde bu konuyu işleyelim istersen. Senin an derinliğin ne kadar? Evet bir zaman var. Zamanın bir geçmişi, bir geleceği var. Bu hakikat. Doğru. Bu var. Diğer taraftan o her zaman zannettiğin akışın ve sürecin içerisinde noktalar, aşağıya ve yukarıya derinlikler var. Evet, dünyanın diyelim ki üzerinde bir çizgi var ve biz onlara enlemler, boylamlar diyoruz. Ama bir de onların içeriye doğru derinlikleri ve yukarıya doğru derinlikleri de var. Kimisi sadece o yüzeyin üzerinde gezinebilir. Yüzeyle Yüzeysel olarak olayları, bilgileri, durumları inceliyor olabilir. Şimdi gel sen bir kendine bak. Birlikte her birimiz bir kendimize bakalım. Bizlerin acaba herhangi bir konu üzerindeki an derinliği nasıl ölçülür, nasıl bilinir? Anlaşmalar, anlayışlar da aslında bu an derinliğinin Hayatımıza olan belki de çiçekleri ve bazen de dikenleri gibi görünebilir. Bir insanın an derinliği arttıkça anlayışı artar. Anlayışın arttıkça aslında hem olaylarla kişilerle çevrenle olan empati kanunların artar. Empatilerin içerisinde itim ve çekim, sempati bazen diyelim ki bir olayı bir durumu kabulün ya da reddin ortaya çıkar. Peki sen ne kadar anlayışlısın. Hayat içerisinde rafların ne kadar çok ne olmaz ne olur diye biliyorsun. Senin için mümkünler ne? Mümkünat aleminin içerisinde nelere olmaz olamaz diye itiraz ediyorsun. Ya da neleri olamaz diye kendi o anki realitenin içerisinde yargılıyor ya da yargıladığın herhangi bir durumu bir de hüküm vererek birilerine bazen ceza bazılarına mükafat vermeye çalışıyorsun. İşte arkadaşlar her birimizin derinliği bu ölçülerle önce başlıyor. Fakat şimdi diyelim ki bir derin su diyelim anlayışımızı anın içerisindeki derinliğimizi de bir Okyanus örneğiyle biçelim. Şimdi küçücük bir çocuk için kıyıda kumsalda denize böyle hafif değme ile değmem arasındaki bir durum. Çok azıcık büyüdüğünde birazcık böyle hani ayak bileği diz derinliğine geldiği zaman artık o onun için derin bir sudur. Yavaş yavaş yüzme öğrenmek için bel ve hani göğüs hizasına kadar bir denize bir havuza girmek artık o kişi için belli bir limit olan bir derinliğe sahiptir. Yavaş yavaş yüzmeyi öğrendiğinde artık belki boyu ne kadar, boyu çok azıcık geçene kadar gidebilmek artık belli bir derinlik limitini gerektirir. Yavaş yavaş evet bir iki boy, üç boy geçebilmeler belli bir zaman içerisinde artık o derinliğin de üzerinde yüzeyden yüzebilmek yani yine bilginin yüzeyinde ama derin sularında yüzebilmek de bir derinliktir. Artık yüzmeyi öğrendiğinizde yani bir şeyi iyi anlayıp öğrenebilmeyle ilgili okumayı öğrendiğinizde artık birçok suya girmeye başlarsınız. İşte havaların müsait olduğu zamanlarda değil mi? Yani çok bilgi fırtınalarının bir sürü Belki e, dalgaların olmadığı, çeşitli fikirlerin, düşüncelerin bombardıman etmediği sularda düzgün bir şekilde yüzebilir bir kişi. Şimdi bir de dalmalar vardır. Diyelim ki şimdi yavaş yavaş bir bel hizasındaki suya dalarsınız, onun derinliğini hissetmek üzere. Ondan sonra biraz daha derin sulara doğru dalga yaparsınız, ama yüzdüğünüz deniz diyelim ki Küçücük bir göldür. Şimdi bu gölün de yavaş yavaş büyümeleri vardır. Hatta diyelim ki bizim şimdi Marmara Denizi'nin büyüklüğü ile Karadeniz'in büyüklüğü farklıdır. Ege Denizi'nin büyüklüğü farklı olduğu gibi Akdeniz'e daha büyük bir denizdir. E tabi şimdi Hint Okyanusu'nun büyüklüğüyle Atlantik Ot Okyanusu'nun büyüklüğü, hatta Okyanusu'nun büyüklüğü farklıdır. E tabi bir de büyük okyanus var. Bir de bütün denizlerin birleşimi var. Şimdi öğreneceğimiz bilgiler, anlayışlar çoğaldı ve bir sürü alanlara gitti. Buna rağmen aynı dağların, tepelerin, ovaların olduğundaki derinlikler ve yüksekliklerdeki olduğu fark gibi suların içinde de bir sürü derinlik farkları vardır. Mesela Bugün Güyam Çukuru denilen yer, Everest tepesinden daha aşağıya doğru yüksek, yani daha derindir. Bunun gibi bir sürü derinliklere bu sefer dalabilmek, bazen bazılarına araç ile, bazılarına ise işte yüzerek çeşitli tüpler vesairelerle inebilmek mümkündür. Bir yere, bir bilgiye, bir hale, bir duruma, ruhsal bir bağlantıya, hızlı geçebilmek ve hızlı çıkabilmek bazen yerin zamanın durumuna göre bir hale girdiğinizde o halin derinlikleri içerisinden çıkarken de bazı sürelere bazı durumlara ihtiyaç göstermek de vardır. Örneğin derin bir suya daldığınızda çok hızlı çıkarsanız vurgun yiyebilirsiniz. Bu sebeple dalgaçlar kademe kademe böyle yavaş yavaş çıkarlar ki bizim bu konuda benim de e, judoyu öğrendiğim Namık Ekin hocamız inşallah yakında onunla da bir program yapacağız. E, mesela dünya su altında kalma rekorları ondaydı. Yani birkaç metrelik suda bile <gülüyor> diyelim ki e, o basıncı hissediyor uzun süre kaldığında kademe kademe çıkıyorsunuz. Yani diyelim ki bir dört metreden bile kademe kademe çıkabiliyorsunuz ki oradan sonra hemen rekordan sonra denize gitmişti ki denizde o basıncı tekrar istiyor vücut. Hatta bu konuda da zannediyorum bazı üniversiteler tez falan yapıyorlarmış bu konuyla ilgili üzerinde. Şimdi öyleyse herhangi bir bilginin, herhangi bir halin, bir durumun, bir anlayışın derinliğine girdiğimizde de oradan çıkabilmenin de bir gücü var ne kadar güçlüysen, sadece kaslarının gücü de yetmiyor burada. Ee, o basınca olan dayanıklılık. Öyleyse sen hangi bilgiye ne kadar dayanıklısın? Göreceğin neye ne kadar hazırsın? Diyelim ki dünyanın herhangi bir yerinde, halinde, insanlara bir bilgi vermek için bir şuurlandırma operasyonu yapılırken, yapılacak olan ya da yapılan herhangi bir durumu seyretmeye yüreğin ne kadar el verebilir bu dünyadaki olan herhangi bir durumu yargılamadan her birinin ilahi adalet çerçevesinde mükemmel bir nizamla işlediğini görmeye ve seyretmeye gözlerin ne kadar açık kalabilir oysa ki şu anda evet dünyanın bir bölgesinde savaş var bir bölgelerine açlıklar var bir bölgesinde vur patlasın çalı oynasınlar var bunların her birinin bir adalet içerisinde mükemmel bir sistemle olduğunu görmeye ne kadar birleştirici yüreğin dayanabilir. Oysa ki şunu biliyoruz ki her ne oluyorsa onun izniyle oluyor. Ve bu kadar izin verildiyse, hatta o izin verilenler de çoktan oldu ve bittiyse, nerede neden itiraz ediyorsun ve o itiraz ettiğin yerlerde, ne kadar sığda kalıyorsun. Sığlığı sevenler evet denizin kenarında belki de e, sadece yürüyüş yapabilirler. Bu da bir şeydir. Bu da yargılanacak bir durum değildir. Ama deniz bizi çağırır. Su bilgisiyle kucaklamak için bizi içine almak için kendi içindeki hazineleri sunmak, göstermek, bize vermek için o bilgi bizi kendisine doğru çağırır. Evet, dünyada ve kainatta keşfedeceğimiz çok harika şeyler var. Ve her birimiz buna çağrılıyoruz. Bu sadece dışsal değil. Tabii ki dışsal da yapalım. Şimdi biz de bazen çeşitli şehirleri, ülkeleri gezerek, keşfederek farklı açılardan görebilme yeteneklerimizi geliştiriyoruz. Bu da kıymetli. Çok gezen bilir de gezdiği yerde olabilen, gezdiği yerde empatiyle orayı Keşfeden, gerçekten oradaki bilgiyi alabilen hani bunun zenginliğini alabilir, ya da bilgisiyle buluşabilir. Diğer türlü sadece ne yapılır? Ee, bakılır, geçilir. Öyleyse her birimiz aslında ne kadar derin sulara gidebiliriz diye bakacağız. Diyelim ki yine gelecekten bir sahne gösterildi. Dünyada herhangi bir şey olmuş, bir durum olmuş ya da çok yakın bir dostunda bir durum olmuş. Şimdi bunu görecek ve kımıldamayacaksın ve onun yaşayacaklarına dokunmayacaksın. Sadece fısıldayacaksın, duyabiliyorsa bir bilgi aktaracaksın. Ama hayatına ve kaderine dokunma hakkının olmadığını bile bile seyredeceksin. Şimdi bunu bir sürü farklı farklı olayla düşünün, değerlendirin ve burada derinliklerinizi açın. Neye ne kadar tahammül edebilirsin? Bugüne kadar yaptıklarının ne kadar o realite, o seviye içerisinde bir sığlık ve derinlik olduğunu gördüğünde de kendini sevgiyle kucaklayacaksın. Bir yavrun gibi sanki bebeğini alıp da kucaklayıp sever gibi geçmişteki tüm hata diye değerlendirdiğin tarafların da kendini kabul edeceksin. Ve büyümek için o deneyim yapan, o deneyimleri alan tarafına saygı ve sevgiyle gülümseyeceksin. Ve aynı şeyi bu sefer birlikte olduğum belki sana olumsuz davranışlar yapan kişiler içinde yapıp evet o bu rolü aldı, oynadı. Ona teşekkür ettik. Sevgiyle kalbimizden kalbimize bayramlaştık. Bayramını kutladık. Bu o kişinin senin tarafından davranışının doğru görülmesi demek değil. Bu en yakının ya da uzakta bir herhangi bir kişi olabilir. Eylemini onaylamak değil. Onu sevmeye devam etmek. Ona yine sevgini göndermek. Fakat bir taraftan da o davranış modeline neden ihtiyaç duyduğunu anlayarak onu nerede kullandığını anlamak. işte bayramlaşmak. Ve biz ne kadar, bugüne kadar yaşadığımız olaylara, kişilere, yakınlarımız ve uzaklarımız içerisinde helalleşerek, gerçekten bayramlaşıyorsak işte kutlu bir bayram yaşıyoruz. Gerçekten o zaman biz bayramımızı bir bayram gibi bir cennet olarak yaşıyoruz. Ve şu ortadan kalkıyor. Herhangi birini suçlamak, yargılamak, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı dedikodularından uzak bir şekilde. Evet, bu realiteyi yaşayan Dünyada bir sürü insan var. Var da şimdi onun yaşadığını seyreden birçok kişi yeteri kadar derinliğe sahip olmadığında bunu görüp anlayamayabilir. Anlaması da gerekmiyor o kişi için. Ama şu da var. Biz ne kadar kendi derinliklerimizi, içsel derinliklerimizi arttırabiliyorsak arttırabildiğimiz oran içerisinde o zaman hayatı, dünyada olanı, Allah'ın yarattığını, yaradandan ötürü tüm olan ve olaylarıyla beraber kabule geçebiliriz ki, işte belki her birimizin yolu da budur. Öğrenmemiz icap eden budur. İsteyen bunu sevgiyle, şükürle, kavrayışla öğrenecek ve kimisi de yüzme bilmeden denize atılacak defalarca kimisinde boğulacak, kimisinde çırpınacak, kimisine yavaş yavaş yüzmeyi, dalmayı, derinlere gitmeyi ve derinlerin bilgisini alabilmeyi de öğrenecek. Çünkü iş sadece derine dalmak da değil. Bir de şimdi bir plastiği sokar çıkartırsın, hiç ıslanmadan çıkar, bir de gerçekten süngeri sokarsın, bütün suyu alıp çıkar. Girdiğimiz olaylarda ve durumlarda... Bir de o bilgiyi alabilmek, bilginin bize aktardığını hayatımıza geçirebilecek özü alıp kavrayabilmek önemlidir. İşte yaşadıklarımız bazen alabildiğimize yumuşacık, alamadığımızda sert gibi görünür. Bu bayramda bir bakalım. Helalleşemediğimiz, bazen... Yani affedebilmek diyorsunuz, biz ona helalleşmek daha doğrusu diyoruz. Affedemediğiniz ya da yargıladığınız, suçladığınız, kızdığınız ve öfkelendikleriniz varsa bir daha bakın. Size ne kazandırdı? Hangi görevi niye vermişsiniz? Ve şimdi siz hangi faydayı almanız gerekiyor ki o kişiyi özgür bırakın ve siz de o olaydan özgürleşin? Geçmişle eğer yaşadıklarınızla bir şekilde helalleşemiyorsanız o hal ve durumdan da özgür kalamıyorsunuz. Oysa ki hepiniz aslında bu özgürlüğü hak edenlersiniz. Çünkü biz buluşmaya geldik. Fakat o suların içerisinde kaybolanlarınız da var. Oysa ki her birinizin yüreğinde ışık tutan bir siz var. Bir sen var ve kalbinden feneri tutuyor. Buradayım gel. Bak burada çok rahat edeceksin. Sadece itirazı bırak. İtiraza belki bir müddet ihtiyaç vardı. Harekete geçebilmen için, anlayabilmen için, kavrayabilmen için. Ama bil ki o kavrayış ihtiyaçları sığ suların ihtiyaçlarıydı. Akıl çok önemli. Akledebilmek çok önemli. Aklın da derinlikleri var. Aklın derinliğiyle kalbin derinliğinin buluştuğu noktalar buluşma noktamızdır. Bu sebeple zekanızı, aklınızın, aklınızı da kalbinizin hizmetinde kullanmanız her birimiz için kolaylaştırıcı ve bizi bu tekamül yolculuğumuzla ilerleyiş, gelişme yolculuğumuzda belki taraftan koruyan, kollayan, kolaylaştıran ve hedef ile buluşmamızı tabii ki hızlandıran önemli bir şeydir. Bir taraftan da bazen girdiği derin suların şokuyla bazen ruhsal bir deneyim, bazen bir olayın derinliğinin travma olup derinlere dalmaktan sudan korkanlarınız var, rüyalarından korkanlarınız var. Rüya görün ki, rüyalarınıza özen gösterin ki ruhsal aleminiz ile barışasınız, barışık olasınız. Rüya bizim ruhsal yaşamımız, olay ise bizim dünya yaşamımız. Olay yaşamı ve ruhsal yaşam birbirlerinin dengeleyicisi olarak aslında ikisi de birdir. Biz bunları şu anda ayrı gibi görüyor olsak da ikisi de birbirinin destekleyicisidir. Yine de rüyalara özen gösterdiğimizi bir bakarız ki oranın dili ve sembolleri bizim olaylar içerisinde de yol gösterici fenerlerimiz olur. Olaylar içerisindeki doğru ifadelerimiz, ektiklerimiz ise ruhsal yaşamımızın, rüyalarımızın belki de tohumları ve ekinlerini oluşturur. Öyleyse bir taraftan hayatımız içerisinde iki zannettiklerimizi birleştirme. Bir taraftan yavaş ve hantal kaldığımız alanlarda hızlanabilmek. Ama önce harekete geçebilmek. Ve harekete geçebildikçe şimdi icap ederse okyanusta. İcap ederse derin denizlerde. Bazen teçhisatla, bazen hani yalın, nızlıkla oraya dalabiliriz. Ve Yerin de, göğün de yükseklikleri her birimizi çağırır. Hani dedik ya, bazen buna hazır olmadığımıza vurgunlar oluşabilir. Bu sebeple ruhsal derinlere dalıp, yeteri kadar hazır olunmadığında obsesif ve hani bedensiz varlık korkuları oluşabilir. Bazen yeteri kadar iyi anlayamadığında, anlayış hızı yine zayıf olduğunda yobazlık perdesiyle kişi kendini korumayı alabilir. Fakat bütün bu alanlardaki sabitlikler eninde sonunda hızlı hareket ettirici pozitif enerjilerin hayata davetiyle belki de sonuçlanır. Bu sebeple birçok kazalar, savaşlar hatta hareket ettirici e, hastalık durumları kişilerin hayatlarında durağın yani negatifte kaldığı durumların iyileştirilebilmesi içindir. Bazı yerde de çok hızlı gidildiğinde yeteri kadar kendini koruyamadan fütursuzca gidildiğinde bu sefer bazı durdurucu negatif olaylar hayata davet edilir ki işte bunlarda bazen felçler hızlı kayıplar bir şeyin yolun kapanması ve tıkanması gibi görülebilir. Bunların her bir tanesi sizlerin tam da ihtiyacınız olan ifadeyle söz ile çağrı ile gerçekleşir. Onun için hayat içerisinde daima merkezin siz olduğunu hatırlayın. Merkez dışarıda değildir. Merkezi idare eden her zaman senin varlığındır. Bu sorumluluğu almayı pek az insan kabul eder, edebilir çünkü bu sefer dışarıda suçlayacak herhangi bir şey kalmaz. Ne oldu ve ne yaşanıyor? Senin bir ihtiyacın bütün alemler içerisindeki tekamüllerin bir ihtiyacı ve buraya olan bir iz düşümünden kaynaklanır. Öyleyse sen bir anın içerisine anlayarak an ile buradalıkla empati kurarak ve bırakarak ...dalabilir ve hızlanabilirsin. Bırakamadıkların hızını yavaşlatır. Özellikle yaşadıkların tecrübelerin... ...ve bildiğini zannettiklerin... ...an içerisindeki hızı yavaşlatıcı etkiler yapar. Bu bilmemekten kastımız... ...önce öğrenmek, bilmek... ...buradaki bilmek kalbindeki bilgiyi hatırlamak buna rağmen bütün bunlar ile teslim olmanın gereken şeyin ne olduğunu da bilerek oraya teslim olmandır. Ve varlığın bu teslimiyet ile daha ya, hızlanır, yavaşlıkları bırakır ve yukarıya uçuşların ve daha derine dalışların daha sağlıklı ve daha iyi olur. Tabii ki bunlar için işte ruhsal kaslarını kuvvetlendirmen iraden. Tabii ki bunlar için açılarını geliştirmen, dar baktığın yerlerde daha geniş açılarla, kucaklayıcı açılarla bakman önemlidir. Birçok kişi tamam ben bunları yaptım, şudur budur vesaire dediğinde bir bakıyoruz ki aa seni ne yönetiyor? Hangi tesirler ve hangi enerjiler senin üzerinde baskın dediğimize bir bakıyoruz ki toplumun Neredeyse birçok tesiri enerjiyi kişi almış üzerine ve kendisi bile değil. Öyleyse ne kadar kendinsen o kadar an derinliğin var. Ama üzerine yapışanlar değilsin. Ve sen ne kadar yalınlaşabiliyorsan, ne kadar sadeleşebiliyorsan o kadar kendin olabiliyor. Ve kendi kıymetini ve değerini bilerek de kendine özüne doğru ilerleyebiliyor ve gidebiliyorsun. Öyleyse her birimiz bir taraftan dışarıdan üzerimize yapışanların ve bize dışarıdan verilen, empoze edilen çeşitli bilgi, frekans ne varsa her bir tanesinden özgürleşe özgürleşe. Bu ben değil, bu ben değil diye bütün bu kabukları soya soya içeriden kendimizi bir şekilde çıkartıp bir şekilde hayatımızı kendimizi Geleceğimizi inşa ederken bir taraftan kalbimizdeki içerideki bilgiyi, özü, öz ile buluşmayı belki de sipariş edip bu buluşma yolunda ilerlerken gittikçe an derinliklerimiz artacak, anlayışlı ve birbirimizin halinden, dilinden, tadından, lezzetinden gerçekten anlayan, anlaşan ve bu Anlayışlılıkla da yeni anlaşmalarımızı birbirimize güzel sözlerle, güzel siparişlerle yapan olacağız ve olalım. Bunu da yapabilmek her birimiz için mümkün. Bu bayram gününde bu 30 dakikalık e, mini bir sohbetimizi inşallah an derinliğimize fayda katsın, derinleştirsin. Ve bir taraftan da kendi içimizi, kendi içimizden alemi, Gören ve bilen olarak güzel buluşmalarda, güzel selamlaşmalarda olalım. Bayramınız kutlu olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.